Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün tarihler 20 Haziran 2022'yi gösteriyor. Savunma ve havacılık konusundaki yeni haberlerle karşınızdayız. İlk konumuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde bugün inşaatında çok önemli bir yere gelinen rüzgar tüneli tesisleri. Geçtiğimiz günlerde bazı görüntüler dolaşmaya başladı sosyal medyada. Rüzgar tüneline konulacak olan o devasa pallerin montajıyla ilgiliydi. Bu merkezin 2023 yılında açılması planlanıyor ve rüzgar tüneli testleri de bir imalatçı için çok çok önemli bir merkez. Niye diye soracak olursanız işte hava araçları, uçak olabilir, helikopter olabilir, insansız hava aracı veya havada giden bir mühimmatın rüzgar tüneli testlerinin yapılması gerekiyor ve bu tünelinde yüksek hızları sağlayabilecek özelliklere kavuşması gerekiyor. Burada her ne kadar bilgisayarda bunun simülasyonunu yapsanız bile gerçekten aerodinamik olarak etkileri mükemmele yakın olarak bu rüzgar tüneli testleri sırasında ortaya çıkılıyor. Burayı böyle bir geniş büyük bir hangar düşünün. O hangarın ucunda çok devasa dönen pervaneler düşünün ve bu pervanenin oluşturduğu hava akımı sanki uçak gerçekten havada bu sürati alıyormuş gibi etkiler uçağın o modeli üzerine etiketmeye başlanıyor ve bu modele de tabi bağlı binlerce parametre var bu parametre de test merkezi tarafından dikkatlice izleniyor Peki bu Paller nedir diye sorduğumuz zaman TUSAŞ'ta montajı devam eden Pallerin büyüklüğü 10.6 metre ila 4.9 metre arasında değişiyor Bu Paller döndüğü zaman saniyede 180 metre hıza kadar çıkabilecek devasa bir çok süratli bir hava akımı oluşturulacak. Bu tesis konusunda bazı teknolojiler tabii ki Türkiye'de olmadığı için yurt dışından alınıyor ve tesis 2023 yılında hizmete girecek. Anlaşması da bu tesisin 2019'daki İDEF fuarı sırasında gerçekleştirilmişti ve o zamanki açıklanan bedel 1.4 milyar TL işte o günün kurlarıyla karşılaştırdığımız zaman yaklaşık 200 milyon doların üzerinde bir meblaya sahip olacak. Ve bu tesisle TUSAŞ kendi testini yapar hale gelecek. Aslında rüzgar tünellerinin Türkiye'deki tarihi oldukça eski. 1940'lı yıllarda malum o Türk Hava Kurumu'nun uçak fabrikasıyla birlikte Türkiye'de Ankara'da bir rüzgar tüneli test merkezi kurulmuştu. Bu test merkezi o 1940'larda biraz işte çalıştırıldı edildi ama 1950'lerden sonra altın duruma düşmüştü. Hatta uzun yıllar depo olarak kullanılmıştı. Sonrasında bu merkez TÜBİTAK-SAGE'nin kontrolü altında. Burası tabi çok büyük bir tünel değil ama mühimmatların testlerini aerodinamik olarak uçuş verilerinin takip edilebileceği özelliklere sahip halen Kısmen aktif olarak kullanılıyor. Ama tabii ki yaptığınız hava araçları büyüdükçe daha yüksek performansa sahip merkezlere sahip olmanız gerekiyor. TUSAŞ da bu açıyı kapatacak. Bu merkez Avrupa'nın ikinci büyük, dünyanın da üçüncü büyük rüzgar tüneli olacak. TUSAŞ'ın gelecekte yapacağı projeler için çok çok önemli bir adım atılmış olacak. Bu merkezde havacılık dışı işler de gerçekleştirilebiliyor. Örneğin bir otomobil tasarlandı. Bu otomobil üzerindeki aerodinamik bütün testler... Bu rüzgar tüneline konularak gerçekleştirilecek. Gerçekten mühendislik açısından çok çok önemli bir konu. Gelelim ikinci konumuza. Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği Ayata var. Ve bu Ayata olarak adlandırılan Dünya üzerindeki neredeyse hava havayollarının %98'inin toplandığı bir kuruluş. Doha'da bu kuruluşun bugün genel kurulu gerçekleşti. Ve Ayata'nın bir yıllığına genel başkanı Pegasus Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane oldu. Mehmet Bey gerçekten havacılığa biraz kariyerinin son dönemlerinde girdi ama hızlıca öğrendi. Pegasus'ta güzel işler yaptı. Pegasus'un büyümesinde de önemli katkıları oldu. Koltuğunu ilk defa Türkiye'de bir kadın genel müdür, bir havayolu genel müdürü Gülüz Öztürk'e bıraktı. Gülüz Öztürk o bayrağı devam ettiriyor. Çok uzun yıllardır Gülüz Hanım ben de yakından tanırım. Türk Yollarında daha sonra Pegasus'te çalışmış çok başarılı bir iş insanı Mehmet Nane de Ayata Yönetim Kurul Başkanlığı'nı devam ettirecek ve Ayata'nın toplantısı da 2023 Temmuz'unda İstanbul'da yapılacak Pegasus sponsorluğunda bir başka önemli gelişme de Doha'da Türk Ağı Yolları Yönetim Kurul Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat da Doha'daydı ve Ahmet Bey de Ayata'nın yönetim kuruluna yaklaşık 6 yıl sonra tekrar girmiş oldu. Bu da Türkiye açısından olumlu bir adım. Bu tür kuruluşların yönetimin, yönetiminde yer almak ki bu Ayata bütün sektörün akışına yön veren çok önemli bir kuruluş. Bizler açısından, havacılığımız açısından çok çok önemli bir durum. Umarım Temmuz 2023'te yapıldığı zaman sizlere oradan gelişmeleri sunarız. Çünkü bütün hava yollarının CEO'ları, genel müdürleri, üst yönetimi bu toplantıya geliyor. Ve e, dünya havacılığı için de önemli kararlar alınıyor. Bu arada Doha'dan da bir iki bilgiyi sizlerle paylaşayım. E, malum salgın çok kötü etkiledi havacılık sektörünü. 2023'ten itibaren şirketlerin tekrar kar etmeye başlaması bekleniyor. E, Türkiye gibi pazarlarda dönüşüm biraz daha hızlı. Umarım bunlar devam eder. Çünkü işte biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Onur Air gibi bir dev şirket Uçuş izni iptal edildi. Bakalım neler olacak? Bunlar tabii ki istihdam açısından kötü haberler ama toparlanma haberleri de biraz böyle moralimizi yükseltmiyor değil. Gökyüzünden deniz üstüne inelim. Malum geçtiğimiz günlerde bir video hazırlamıştım ben. Sida, silahlı insansız deniz aracı veya insansız deniz araçları İda olarak adlandırılan yeni bir segmentle Türkiye arka arkaya ürünler açıklamaya başladı. Örneğin işte Meteksan'ın Ares'te yaptığı ULAK, Havelsan'ın yoğun gerçekleştirdiği tasarımlar, Dersan'ın tasarımı, Aselsan'ın girişimleri derken bu konuda epey fazla ürün çıkmaya başladı. Türkiye aynı insansız hava araçlarında daha sonra da insansız kara araçlarında olduğu gibi ürün gamını arttıracak ve dünyada burada çok önemli bir boşluk var. Tamam tekneyi yapıyorsunuz uzaktan Kumanda sistemlerini koyuyorsunuz ama nedir bunlarla ilgili önemli konu? Bunların sürü olarak hareket edebilmesi, aralarında konuşabilmesi, mühimmat atabilmesi gibi bu işin ikinci aşamasına doğru bir geçiş var. Türkiye'de denizcilik açısından tersanelerimiz oldukça iyi işler yapıyorlar. Savunmaya da bu yansıyor. Şimdi insansız sistemlere de bunlar yansımaya başladı. Geçtiğimiz gün savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir bir Video paylaştı. Bu videoda da e, Aselsan ve Sefire e, ortaklığında gerçekleştirilen Albatros S olarak adlandırılan e, S Sida'lardan sonra Mir Sida'da çıktı. Ve kombine bir şekilde bu bütün sistemler ortak bir görev gerçekleştirdiler. Bir tekneyi beraber teşhis ettiler, önlediler, önlem aldılar. Bunlar çok çok önemli gelişmeler. Yani gökyüzünde o havada birbiriyle konuşan İHA'lardan... Karada ortak operasyon yapan ikalara kadar şimdi deniz üzerinde de geliyor. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftada e, Efes tatbikatında Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacarla bir röportaj yapmıştım. Bu röportajda da Mehmet Akif Nacar deniz altında giden insansız sistemler konusunda Havelsan'ın attığı adımları anlatmıştı. Bu teknoloji hazır e, ama bu nasıl üretilecek ne yapılacak bunlarla ilgili teknik çalışmaları Havelsan devam ettiriyor. Önümüzdeki günlerde işte Aselsan'la Sefire'nin gerçekleştirdiği Mir Sida sistemi veya sürü sisteminin yanında bu tür havelsanın su altı sistemleri de e eklenecek. Ben eminim ki bu ürünler pazar payları bulmaya başlayacaklar ve aynen aynı şekilde Türk İHA sistemleri gibi dünyada yer etmeye başlanacak. Gelelim dördüncü konumuza. Gerçekten 3 yıldır büyük bir sessizlik içindeydi Türk Hava Kurumu, orman yangınları. Bir önceki Orman Bakanı ile Türk Hava Kurumu arasında çok ciddi polemikler olmuştu. Bir de bunların orman yanarken gerçekleşmesi gerçekten kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Türk Hava Kurumu geçen sene atanan yönetimi ile birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ el ele verdi. Ve mevcut 9 uçakla ilgili bir çalışma başlandı. Şimdi bu mevcut 9 uçaktan 6'sı yapılacak bakımlarla uçulabilir hale getirileceği öngörüldü ve bu 6 uçakla ilgili bir çalışma başlandı. Tabii ki bu uçaklar 3 yıldır uçmadığı için çok sayıda işte parçasının değiştirilmesi Bakımlarının yapılması ve bu konuyla ilgili de tabi para harcanması gerekiyor. Bir taraftan da Türk Hava Kurumu yönetimi geçmiş yönetimlerden kalan borçlar nedeniyle mali zorluk içerisinde kayyum da zaten bunu toparlamak üzere yönetime gelmiş durumda. Şimdi bir sürü polemik ben bunlarla ilgili işte haber yaptığım zaman hem sitemde hem de video olarak burada haber yaptığım zaman altta böyle yine Türkiye'nin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Arkadaşlar. Türk Hava Kurumu, bütün Türk Cumhuriyeti, bütün Türk insanının bir varlığı. Sevin, sevmeyin yapılan bağışlar var. Bir dernek, bir vakıf statüsünde ve bu demirbaşı olan bu CL-215 uçakları bütün milletimizin malı. Öncelikli olarak bunların tekrar aktif hale getirilmesi çok çok sevindirici gelişmeler. Türk Hava Kurumu'nun verdiği bilgiye göre 4'ü hazırlanıyor. 3 tanesi tamamlanmış durumda. 3 artı 1 şeklinde Orman Bakanlığı'na bir teklif verildi. Türk Hava Kurumu ve TUSAŞ ortaklığında ve bu uçaklar bu sene Orman Bakanlığı'nın o yangın operasyonunda görev yapacaklar. Bunlar çok güzel gelişmeler. Niye? Çünkü çürümekte olan bir malzemeyi kullanıyorsunuz. Şimdi orman yangınları ile ilgili çok video yaptık. Çok fazla şeyler yaptık. İzleyebilirsiniz. Burada şöyle bir soru işareti geliyor insanların aklına. Ya bunlar piston motorlu eski nesil. Bakın arkadaşlar bu sene gerçekten çok sıcak bir yaz geçecek gelişmeler bunu gösteriyor. Bol bol orman yangını ne yazık ki olacak. Bizim o bir damla su taşıyan karıncadan devasa suları atan uçaklara helikopterlere inanılmaz bir filoya ihtiyacımız var. Ve bu 3 uçak 3 artı 1 bir yedek olacaktır. Orman Bakanlığı açısından önemli bir altyapıya sahip olacak. Umarım bu uçaklar ileriki yıllar için planlanır. Turboprop motor takılarak bu uçakların ömürleri hem uzatılır hem de performansları yükseltilir. Sonuçta piston motorlu uçakların performansı belli. Öyle çok fazla gidip de sıcak havalarda taşınan su miktarı azalabiliyor. Ama olsun elinizde bunlar birer varlıktır. Türk malı varlıktır. Türkiye bayrak, Türk bayrağı bu uçakların kuyruğundadır. Bunlar önemli şeyler. Bütün videolarımızda hep bunları söylüyoruz. Orman yangınlarıyla ilgili geleceğe dönük bir planlama yapılmalı. Tamam ihtiyaç bir kısmı kiralanması çok doğru. Sürekli 3 ay kullanıp 9 ay bakabileceğiniz bir uçak helikopter bulmak zor ama kalıcı bir filo, temel bir filo Türkiye'nin olması gerekiyor. Bunu da sakın unutmayalım. Ve bu arada tabii ki bunları yaşatabilmek için de ilgili kurum ve kuruluşlarında maddi açıdan güçlenmeleri lazım. Yani o pilot 3 ay sonra daha yüksek bir yerden teklif alıp hava yoluna gitmemeli. Buradaki tecrübelerini burada tutmalı. Bunlar çok önemli. Umarım bu adımlarda hem orman hem Türk Hava Kurumu için atılır. Ve gerçekten 3 yıl biz bu uçakları yerde beklettik. Bir yandan da önümüzü böyle şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gereken önemli bir şey. Ben açıkçası Türk Hava Kurumu ve arkasında TUSAŞ var. Bu çok önemli. Onlar açısından çok sevindim. Umarım buradan bir ders alırız. O uçaklar bir Ağacı kurtarsa kar kardır diyorum ben. Yine dönelim insansız hava aracı sistemlerine. Gerçekten Türkiye'nin savunma sanayisine çok önemli bir yere sahip. Dün babalar günüydü ve babalar gününde de Baykar grubu bir paylaşım yaptı. İlk defa o bütün personelle birlikte iki MIUS muharip insansız uçak sistemi MIUS yan yana yer aldı. Daha önceden kuyruğunda o 01 sayılı ee, hava aracını görmüştük. Birçok okuyucumuz bu konuda meraklı ve daha doğrusu sektörde çalışan bunun yer testlerinde kullanılabilecek bir prototip olduğunu ifade ederken ilk defa ikinci prototipi de net olarak görmüş olduk. Selçuk Bayraktar'ın verdiği beyanata göre bu MIUS gelecek yıl uçacak. Gelecek yıl ilk uçuşunu yapacak. Bu açıdan çok hızlı bir çalışma var. Hatırlayacaksınız Ukrayna motoruyla uçacağını ifade etmiştim. Bu konuda bir alternatif de TUSAŞ'tan geldi. TEİ'nin... TF6000 serisi motoru da geliyor. Bu da Türkiye açısından çok çok önemli bir adım. Bakalım MIUS'da neler olacak çünkü önemli bir proje. Türk havacılığının ve İHA sistemlerini farklı bir boyuta taşıyacak bir proje. Oradan da gelişmeleri merakla bekliyoruz. Babalar gününde böyle bir baba gibi bir çıkış oldu Baykar'dan. Umarım bunların arkası yavaş yavaş işte fabrikadan çıkarma yer testleri bunun gibi adımlarla da devam eder diye düşünüyorum. E, İHA'larla ilgili tabii bir başka gelişme de bugün yine Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Aksungur Çift Motorlu İHA Sistemi TUSAŞ tarafından geliştirilen Meteksan Savunma'nın Mildar olarak adlandırılan özel radar, sentetik açılı radarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve videoyu Savunma Sanayi Başkanlığı paylaştı. Şimdi Aksungur tasarım olarak neredeyse 60 saat havada kalabilen, çok uzun mesafelere uçabilen, çok özel bir İHA sistemi ve bu sisteminde ANKA olarak adlandırılan Male, orta sınıftaki İHA, yine TUSAŞ ürünü, ANKA ile birçok ortak sisteme sahip. İşte komuta kontrol merkezleri ortak, motorları ortak, sistemler ortak ama farkı bu Aksungur'un çok uzun süre havada kalabilmesi, geniş kanatlarının olması. TUSAŞ özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda Aksungur'u tasarladı. Düşünün Aksungur kıyılarımızda başlayacak uçmaya ve 60 saat içerisinde çok geniş bir alanı tarayacak. Burada da önemli bir faktör geliyor. Taşıdığı yüklerin arasına da Milsar radarı ekleniyor. Meteksan savunma, radar ve elektronik sistemler konusunda çok ciddi çalışmalar yapan önemli bir savunma şirketimiz Ankara merkezdi. Daha önceden Milsar Anka'ya takılmıştı. Burnundaki kamera sökülmüştü. Onun yerine Milsar takılmıştı ve Anka o Karadeniz'de sürüklenen çeşitli mayınları tespit etmişti. Çok geniş bir alanı tarayarak saatlerce uçtu. Nokta atışıyla koordinatlarını belirledi ve o noktalara... Deniz karakol uçakları tam teşhisi gerçekleştirdi ve noktaya sualtı savunma timleri giderekten o mayınları etkisiz hale getirdi. Şimdi Aksungur'da çok daha geniş bir alan 60 saatlik uçuş süresiyle yani 2 günden fazla neredeyse uçacak iki buçuk gün ve bu süre içerisinde hem kamerasına tespit edecek hem de Milsar radarıyla da nokta atışı yani geniş bir deniz üzerinde bir görüntü oluşturulacak. Bu ikisi çok önemli bir faktör. Yarın bugün mayın olur, yarın bir başka gelişme olur, geniş alanların kontrolü olur. Böylelikle Türk Deniz Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gözleri daha da keskinleşmiş olacak bu önemli bir adım. Yarın öbür gün sadece bir hava aracına ihraç değil, işte sattığınız ülkelere mühimmatları, MİSAR gibi sistemleriyle siz 1 liralık bir sistemi 10 lira haline getiriyorsunuz ve sürekli kendinize bağlı hale bırakıyorsunuz yani o mühimmatı işte radar sisteminin eğitimini şusunu busunu o ihraç ettiğiniz ülke sizden almak durumunda hatta zaman gelecek bunların modernize edilmesinde sizden talep etmek zorunda teknoloji olarak kuvvetli olduğunuz zaman bunların etkilerini tabiri caizse veya ekmeğini uzun süre yiyebiliyorsunuz bu da önemli bir haber. Yedinci haber ise çok iç açıcı bir haber değil. Önceki gün e, Fatih Altaylı Türk yazarı bir e, yazı paylaştı. Gerçekten Türk savunma sanayinde çok sayıda yetişmiş konular üzerinde tecrübeli mühendislerimiz var. Bu mühendisler farklı farklı nedenlerden dolayı ülkelerimizi, ülkemizi terk ediyorlar, yurt dışında çalışmaya başlıyorlar veya istifa edip görevinde belki Türkiye'de kalıyor ama uzaktan çalışmayla yabancı şirketlere hizmet veriyor. Bunların başında da farklı farklı nedenler geliyor. Bunların işte başında tabii ki işte artan kurla birlikte maaşların o ananda çıkamaması veya yeni projelere atılmanın yanı sıra işte liyakatsızlık gibi farklı farklı şeyler geliyor. Bu konu üzerinde gerçekten çok iyi çalışmak gerekiyor. Çünkü o mühendisler çok iyi okullardan mezunlar, iyi üniversiteler bitirmişler, savunma sanayinde uzun yıllar çalışmışlar, bir projeye odaklanmışlar ve tecrübe kazanmışlar. Ve sonrasında siz işte o uzmanlaşmış bir kişi kopup gidiyor. Bu insanlar niye ayrılıyor? Bunların çok iyi savunma sanayi sektörü tarafından araştırılması ve önlem alınması gerekiyor. Çünkü yetişmiş insan kaybediyoruz ve bir taraftan işte göçlerle çok da vasıfı yüksek olmayan insanlar geliyor. Arada bunların tekrar işte eğitilmesi, standartlar haline getirilmesi çok zor. Çünkü... Kaliteli insan, iyi eğitimli insan bu ülkeye bir katma değer getiriyor. Standartları yukarı doğru çıkartıyor. E bazen bakıyoruz savunma projelerinde de bazı yavaşlamalar bu tür personelin ayrılması nedenine de meydana gelebiliyor. Çünkü oturup bu, bu probleme çok ciddi bir bakışla neşter vurulması, önlem alınması sadece savunma sanayi olarak değil. Diğer nedenlerinde dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Evet bu haftanın savunma ve havacılık konusundaki gelişmelerini sizlere özetlemeye çalıştım. Bu arada 2 gün evvel ee, tolgözbek.com sitemizde yeni bir altyapıya geçirdik. Şu an haberler çok daha hızlı böyle tabiri caizse enter'a bastığınız linki e tıkladığınız zaman hızlı bir şekilde açılmaya başladı. Sizi web sitemizde de bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın diyeyim. Beğen tuşuna beğendiyseniz basın. Sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgaözbek.com at adresine atabilirsiniz. Sizleri buraya bekliyoruz. Katıl tuşuyla da destek verebilirsiniz. Bizleri mutlu edersiniz. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum.